Selamun Aleyküm. Yeni seneniz mübarek olsun sevgili arkadaşlar. Ee, bu sene 1444 Hicci yılına e, inşallahı teala girdik. Muharrem ayındayız. Bir hafta sonra e, aşure günü olacak 10 Muharrem'de. Hepinizin yeni senesi tekrar mübarek olsun. Şimdi bugün havas ilmiyle ilgili e, bilgi aktaracağız. Daha önce de aktardık ama... Eski videolarımızda yine bir tazeleme olsun, güncelleme olsun aynı zamanda diye düşündük. Çünkü son dönemde çok fazla konuşuluyor. Hiç konuşmayanlar da konuşmaya başladılar. Havas ilmini, havas ilminin derecelerini, havas ilmiyle metafizik alem ilişkilerini çok şükür değerlendirmeye de almaya başladı pek çok insan. Daha önce tabi bilmediği için de değerlendiremiyordu. Bilinmeye de başlandı. Tabii bunda e, bizlerin de çabası, işte beraber programlar yaptığımız televizyoncu kardeşlerimizin de çabalarından dolayı da teşekkür ederiz. Şimdi havas ilmi, bütün ilimlerin başında bulunan bir ilim. İçinde e, simya var, rukye var, radyestezi var, akaitler var, karaitler var pek çok e, mevzu konu e, başlığı hava ilminin altında toplanıyor. Astroloji var e, bunların önemlileri arasında. Bunlar hepsi hava ilminin altında bulunan ilimler. Tabii son 100-150 yıllık cahiliye dönemimizde özellikle havastan çok e, uzak kaldık ve uzak bırakıldık. Batı alemi havası en iyi şekilde kullanıyor. Londra üniversitelerde dahi e, metafizik kürsüleri var. Havas ile ilgili, sırlarla ilgili eğitimler veriliyor. Doğu, Hint ve Çin'de çok fazla kullanılıyor. Özü ve kökü İslam e, kaideleriyle bizde olmasına rağmen türevlerini bütün dünya kullandığı halde biz maalesef kulaktan dolma, bilgilerle ve doğmalarla hareket ettiğimiz için ne olduğu konusunda da bilgi sahibi olmadığımız için havası büyüğüyle sihirle efendime söyleyeyim maalesef diğer telekinetik metotlarla karıştırarak uzaklaştırılıyoruz ve uzak kalıyoruz. Havas ilmi, insanlığın şu an içinde bulunmuş olduğu pek çok kötülükten ve yetersizlikten kurtulabilmesi için elimizde bulunan en kıymetli ve en kuvvetli ilim diyebileceğimiz ölçüde ve derecede olan bir ilim. Bu bir bilim dalı değil, ilimden bahsediyoruz. Havas ilmi e, kaideleri son derece ince ve matematiksel ve tamamen Kur'an ayetlerine ve esmalara dayanan bir sistematik içerisinde. Ve bu sistematiği e, algılamak için hem ruhsal hem de analitik zekaya sahip olunması e, gerekiyor. Herkesin kavrayabileceği, keşke bir ilim olabilse ancak e, son derece ...sıkı çalışmaya, son derece zorlu antrenmanlara ve son derece sıkı riyazetle birlikte uygulamalara düzgün bir hayata... ...Sırat-ı Musturk'im yaşamın içerisinden gelen bir anlayışa ve zihniyete sahip olmak gerekiyor. Hava silmiyle ilgili... Ee, özellikle bizim toplumumuzda ve Orta Doğu toplumlarında İslami kaydelerin yaşandığı ülkelerde çok fazla e, gördüğümüz muskacılık e, ve sihirle büyüyle ilgili çok fazla maalesef e, yanlış hareketler var ve yaşanmakta. Muska ile ilgili bize her gün onlarca diyebileceğimiz örnekler geliyor ve bununla ilgili sıkıntı yaşayan insanlardan sorular geliyor. Bunları yanıtlamaya çalışıyoruz. Şimdi onu öncelikle ifade edeyim ki Kur'an'dan herhangi bir ayeti alıp bir kağıda yazmak ya da esmalarla ilgili bir alıntı yapıp onu bir kağıda yazmak ondan sonra bunları sarıp sarmalayıp içine çörek otu koyup taşımanın arkadaşlar hiçbir faydası maalesef yok. Olmadığı gibi de pek çok zararı da var. Şimdi kağıt üzerine yazılan ayetler ya da dualar, orada bunu Arapça yazmış olan vatandaşın duasından ibaret bir şey. Tamam, ona dua etti. Burada herhangi bir kötülük yok. Yalnız öyle bir çağrı mekanizması ve sistemi var ki, koruma ayetlerini yazıp bunu dualarken dahi mesela, işte başlarına şunlar gelmesin, bunlar gelmesin, şundan uzak olsunlar, bundan uzak olsunlar, şu problemi yaşamasınlar, bu problemi bulmasınlar şeklinde yapılan duayla o problemi çekmeyen insanlara o problemi çekmelerine vasıta oluyorlar. Bunun bu kaydelerin, usullerin, havas ilmiyle yakından, uzaktan alakası yok arkadaşlar. Havas ilmindeki dualama sistemi tamamen matematiksel reflerle ve tısımlarla yapılan bir sistematik içeriyor. Vefklerin insanlığın tam olarak anlayamadığı ama ruhsal alemin idrak edebildiği formülleri var. Bunlar baştan beri i̇dris Aleyhisselam'dan bu yana gelmekte olan ve İslam ritüelinde de Hazreti Ali radıyallahu an, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden aktarılan Celcelitvi duası içerisinde bulunan vefki sisteminin formülü, üçlü, altılı ve dokuzlu sistemin formülüne dayanır arkadaşlar. Bu secereden gelmiş olan ve bu ölçülerdeki vefki kullanan tarihte İmam Gazali var, Muhittin Arabi var, Abdülkadir Geylani var ve bundan sonraki dönemde tasavvuf yolunda gelen Pek çok alimler var. Bu alimleri e, tek tek buradan vermemiz e, mümkün değil. Hepsi e, mekanı cennet olsun inşallah. Teala. Bu secere gelen bu öğreti ve sistematik 17. yüzyılın sonlarına kadar e, son derece sağlam bir şekilde ve dervişlerin elleriyle yayılmış ve uygulanmış. O günkü dualama sistemleri, o gün yapılan vefiler, o gün yapılan tılsımlı gömlekler, o gün yapılan zırhlar vesaire, Öğretinin e, Allah-u Teala'dan e, bize verildiği şekliyle saf ve temiz olarak korunmuş ve uygulanmış. Bu öğretide bu sistematik içerisinde yetki verilen elin almış olduğu yetkiyle ve mühürüyle birlikte yazmış olduğu ve Allahu Teala'ya talep edilen bir dualama sistemidir. Wefk sistemi ve diğer tılsım sistemleri ve bu yolla yapılan sancaklar, bayraklar, tılsımlı gömlekler, kılıç işlemeleri, oyun kullanılan silahları yapılan işlemeler vesaire hep bu yollarla yapılan uygulamalardır ve Havas dairesinde bu ilmin vermiş olduğu sırlarla, bilgilerle yapılan uygulamalardır ve hepsi çalışmıştır. Tarihte bunu görüyoruz. Şimdi yaşadığımız dönemde havas ilmiyle ilgili zerre dahi yok yapılan uygulamalardır. Bu sebeple e, bu uygulamaları ki bu uygulamalar rukye Ruki çalışmaları da var. Rukye çalışmaları havas ilminin bir küçük parçası olduğu halde basit bir rukye çalışmasını ki abartarak yapan pek çok Örnek görüyoruz, bu abartılı işlemlere de havas ilmi, uzmanıyım şeklinde çıkıp yaptığı aktarımlar sebebiyle ilmin adı da sallanıyor ve yanlış anlaşılmalara da maalesef mahal veriliyor. Bu konuda bir kontrol mekanizması da sistemi de yok. Halbuki bu dönemde artık üniversitelerde parapsikoloji ile birlikte e, kürsülerinin kurulması gereken ilim dalları bunlar. Maalesef Türk Dil Kurumu sözlüğünden dahi zamanında çıkartılmış havas kelimesi ve uzun yıllar hiç e, üzerinde durulmamış olduğu için de kaybolmaya yüz tutmuş bir ilim halini almış. Orta Doğu coğrafyasında da e, yine aynı sorunla maalesef karşı karşıyayız. Orada da eskiden gelen, atadan gelen elle devam etmeye çalışan birkaç kişiden başka bu işi bilen ve geleceğe taşımaya çalışan insanda yok denecek kadar az. Ancak son dönemde bir toplaşma var. Teknoloji vasıtasıyla da iletişimin hızlanmasıyla birlikte doğru bilgi yayınımında da bir artışta var. Bunu da gözlemliyoruz ama aynı şekilde yanlış bilgi e, ters ve zıt bilgi yayılımında da aynı e, hızlanmanın olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu sebeple havas ilmiyle ilgili doğru döküman toplayarak elimizdeki eski kaynakları teker teker e, tercümelerini yaparak çevirerek yani, e, 20 kitaptan bir tanesi hakikaten doğru ve ilimden geldiğini gözlemliyoruz. Çok fazla sayıda kitapla çalıştık ve İslam coğrafyasında 50 küsur ülkede pek çok eskiden kalma yayın bulunmakta. Maalesef bu yayınlara İngilizler bizim sahip çıktığımızdan daha fazla sahip çıkıyor. Almanlar bizim sahip çıktığımızdan çok fazla sahip çıkıyor ve buldukları yayınları alıp götürüyorlar. Geçtiğimiz haftalarda Ürdün'de ilk defa Kuran metinleriyle ilgili bize bir örnekler gönderilmişti. Bu örneklerle ilgili yaptığımız görüşmede talep edildiği halde Türkiye'den talep edildiği halde maalesef geç kalındığı, ilgilenilmediği sebebiyle oradaki insanların muhafazaya da gücü yetmediği için yine İngilizlerin alıp Birmingham'a götürdüklerini üzülerek şahit olduk ve sonra da haberimizde olduğu için müdahale de edememiş olduk. Bunun gibi bunlar ilk nesil Kur'an metinleriyle ilgili çok kıymetli kitaplar. Yani Kur'an-ı Kerim'in o gün yazılmış olan noktasız, hareketsiz metinleri. Biz bunun farkında değilken maalesef İngiliz, Alman bunun farkında ve bulduğu zaman alıp götürüyor. Hava silmeyle ilgili de bu tür kitaplar kaynaklar çok fazla Avrupa'ya götürülmüş, taşınmış durumda. Ve bunlarla ilgili yaptıkları incelemelerle bunlarla ilgili e, bazı bölümleri kullanabiliyorlar. Tabi o günkü alemlerde e, bilgi aslında şifrelenmiş olarak koymuşlardır. Bundan da eminiz bu konuda da içimiz rahat. Ancak alabildikleri, kullanabildikleri bilgiler dahi onlara yetiyor. Burada e, çünkü onlar hava silmini bizler gibi savunma için kullanmıyorlar. Saldırı maksadıyla e, kullanıp dönüştürmeye çalıştıkları için, bizim yaptıklarımızı tersen yapmaya çalıştıkları için bazı faydalar sağlıyorlar. Ve Asıl Kerem, sevgili kardeşler, hava silmiyle ilgili derlenip toplanıp bu ilimin ne derece kuvvetli olduğunun geçmiş günlerdeki gibi farkındalığıyla e, bunun ilimini bilgisiyle birlikte değer vererek, kıymet vererek yürümemiz gereken bir dönemdeyiz. Devletler manasında da ilgilenilmesi gereken bir konu. Çok değişik ülkelerde çok kuvvetli kaynaklar olduğunu biliyoruz. Bu kaynaklara ulaşmak, bu kaynaklar üzerinde çalışma yapmak üzere üniversitelerinde aslında bu konuda yetişmiş insanlara ve bu konuda araştırma yapan insanlara ihtiyaç duyduğu kanaatindeyim ve bununla ilgili kürsüler kurulması gerektiği kanaatini taşıyoruz. Biz elimizden geldiğince vakit ölçüsünde aktarmaya çalışıyoruz. Bu bilgileri ve bununla ilgili HD Akademi olarak bilgi aktarma niyetindeyiz ve yolundayız Allah'ın izniyle. Tabii bunu e, bireysel çabadan e, daha toplumsal çabaya dönüştürebilirsek inşallah daha e, geniş bir kitleye ve özellikle gençlere ulaşmak konusunda hep beraber yol alabiliriz. Metafizik ve havas e, mevzusu şu an Dünyanın şimdi bulunduğu yeni düzene geçiş aşamasında dünyadaki en önemli meselelerden birisi. Ve televizyon kanallarında da çok fazla konuşulmaya başlayan bir dönemdeyiz. Bunları da ilgiyle de takipte ediyoruz ve elimizden gelen desteği de vermeye çalışıyoruz. Metafizik alemin anlaşılmasıyla birlikte fizik alemdeki problemlerin çözüm odaklı ilerlemesi ve çözüme dönük girişimlerde çözüme yönelik girişimlerde bulunulması ihtimali daha da kuvvetleniyor. Bu sebeple metafizik alemin çok iyi algılanması ve bizim ruhsal varlığımızla bedensel varlığımız arasındaki köprülerin kurulması ve Dünyada neden, nasıl bulunduğumuz konularıyla ilgili özellikle çıkarımların yapılması ve bu hususların özellikle yeni nesle aktarılması çok mühim konular. Devletler arası politikalarda dahi metafizik unsurlar çok fazla göz önünde bulunduruluyor. Ve pek çok ülke bu konuda insanlardan faydalanıyor. Bu, bu konuda yetenekleri bulunan insanları bir araya getirerek bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorlar ve kararlar buna göre alınıyor. Bunları biliyoruz ve takip ediyoruz. Ki ülkemizde ve İslam coğrafyasında da istiyoruz ki bu ilimle ilgili faydalanılsın, kullanılılsın hem e, problemlerin çözümünde hem problemlere karşı savunmak niyetiyle yeraltı ve yerüstü kaynakların bulunması kullanılması ve değerlendirilmesi e, maksadında da bu ilimden faydalanılsın e, ilimin hak ettiği değer tekrar ilme verilsin arzusundayız Allah'ın izniyle de o İnşallah ömrümüz yeterse o günleri de görmek duasındayız sevgili kardeşler. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun. Tekrar yeni seneniz mübarek olsun. Selamun Aleyküm.